Burada dört tane sayı dizisi görüyorsunuz. Sizden bu dizilerden hangilerinin ıraksadığını, hangilerinin ise yakınsadığını bulmanızı istiyorum. Ve bu soruya cevap verirken yakınsayan dizilerin limitlerinin, yani n'nin giderek büyüyen değerleri için dizinin alacağı değerin tek bir değere yaklaşıyor olması gerektiğini unutmayın. Ve ıraksayan dizilerde ise limitin tek bir değere yaklaşmayacağını aklınızdan çıkarmayın. Şimdi tek tek bu dizilerin üzerinden geçmeden her zaman yaptığımız gibi, evet videoyu durdurun ve bu soruya kendiniz cevap vermeye çalışın. Burada ne varmış bir bakalım. Payda n artı 8 çarpı n artı 1. Payda da ise n çarpı n eksi 10. Evet şimdi gelin payın ve paydanın kuvvetlerini değerlendirelim. Payın mı paydanın mı daha hızlı büyüyeceğini anlamamız gerekiyor. Pay paydadan hızlı büyürse, pay paydadan daha hızlı büyürse bu ifade sonsuza yaklaşır yani ıraksar. Payda paydan daha hızlı büyürse de bu ifadenin değeri sıfıra yaklaşır ya da yakınsar. Pay ve payda aynı hızda büyürlerse de bu ifade 0'dan başka bir değere yakınsar. Bu parantezleri açalım ve neler olacak görelim. N'e çarpı ne? N kare eder. N çarpı 1. 1 ne? Artı 8n, 9n etti. Ve 8 çarpı 1 de 8 eder. Böylece payda, n kare artı 9n artı 8 bulduk. Paydada ise n kare eksi 10n var. n'nin değeri arttıkça, payın davranışını bu terim belirleyecek, paydanınkini ise bu. Diğer terimlere bakacak olursak, 8'in değeri zaten değişmeyecek. 9n ya da eksi 10n'nin değeri ise n karenin değeri kadar hızlı değişmeyecek. Değil mi? Ve n'nin çok çok büyük değerleri için bu ifadenin değeri n kare bölü n kareye, yani 1'e yaklaşacak. O halde bu dizinin yakınsadığını söyleyebiliriz. Şu an bunu kanıtlamıyorum ama payın ve paydanın kuvvetlerinin aynı olması bu ifadenin kim olduğunu ortaya çıkarıyor. Evet, n arttıkça bu ifadenin değeri 1'e yaklaşacak. İkinci ifadeye bir bakalım. Payda e üzeri n artı 1 var da ise e çarpı n artı 1 var. Aynı mantıkla düşünürsek e üzeri n çok daha hızlı bir şekilde artacak ve tüm ifadenin değerini belirlemiş olacak. Mesela n'nin 100'e eşit olduğunu düşünün. e üzeri 100 inanılmaz derecede büyük bir sayı. 100 çarpı e ise 100 tane e demek ve e üzeri 100 ile kıyas bile kabul etmez. Evet, e üzeri n, e çarpı n'den çok daha hızlı büyüyecek ve ifadenin değeri sonsuza yaklaşacak. O halde bu dizi ıraksar. Bu dizide ise payda daha büyük kuvvetli bir terim var, n kare. n kare, n'den çok çok daha hızlı büyüyecek. Kısacası, b alt indis n dizisinde olduğu gibi, pay, pi, paydadan daha hızlı büyüdüğü için, bu dizinin değeri de sonsuza yaklaşacak, yani bu dizi ıraksayacak. Başka bir deyişle, n sonsuza giderken, bu dizinin limiti de sonsuza yaklaşacak. Ve son olarak burada, n büyüdükçe, hatta gelin bu diziyi yazmaya çalışalım. n sıfırken, eksi bir üzeri sıfır, bir eder. n birken, eksi bir. n ikiyken, bir. n üçken, eksi bir. Yani bu dizi, eksi bir ile bir arasında gidip gelecek. Bu dizi sınırsız değil, pozitif ya da negatif sonsuza gitmiyor. Ama iki değer arasında gidip geldiği için tek bir değere de yakınsamıyor. O halde bu dizi için sınırsız olmamasına rağmen, yani sonsuza gitmemesine rağmen, hala ıraksıyor diyebiliriz. Tek bir değere yaklaşmadığı için, yazıyorum, iraksar.